Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Uzun zamandır beklediğiniz bir akıllı saati bu videoda sizler için inceliyoruz. İşte karşınızda Huawei Watch GT2e. Son dönemde akıllı saatler giderek popüler olmaya başladı. Özellikle Çinli markaların da üzerine düşmesiyle beraber hem ülkemizde hem de dünyada akıllı saat popülasyonu ciddi anlamda arttı. İşte bu markalardan bir tanesi olan Huawei'nin geçtiğimiz günlerde biz Watch GT ve Watch GT 2 modellerini incelemiştik. Daha doğrusu yıllarda diyelim. Çünkü Watch GT geçen senenin başlarında çıkmıştı. Watch GT 2 ise yine bu geçen senenin sonlarına doğru piyasaya sürülmüştü. Biz de hemen sıcağı sıcağına bu iki modeli incelemiştik. Özellikle Watch GT2 sizden büyük ilgi gördü. Çok ciddi izlenme oranları aldık o videoyla. Çok soru sordunuz. Şu özelliği var mı? Bu özelliği var mı? Bunu yapabiliyor mu? diye sordunuz. İşte Huawei'nin Watch GT2 modeli aslında baz alan bir e, akıllı saat. Huawei Watch GT2e. Şimdi gelin birazcık genel görünümden bahsedeyim. Daha sonra teknik özelliklerle devam edeceğiz videomuza. Tasarım anlamında baktığımızda Watch GT2e aslında GT2'nin Devamı nitelinde bir tasarıma sahip, dairesel bir ekranımız mevcut, bu dairesel ekranın boyutu ise 1.39 inç, onu söyleyelim. Aynı boyutlarda yani GT2 ile GT2'ye aynı boyutlarda. Fakat gt 2 özellikle sportif bir saat olduğu için tasarım anlamında daha sportif bir çerçeveye sahip, e, tuşları daha farklı, 2 adet tuş bulunuyor. Bu iki tuştan ikisi de sağ tarafa konumlandırılmış. Üsttekine bastığımızda e, akıllı saatin ekranını açıyoruz ya da menüler arasında gezinmeyi sağlıyor. Alttaki düğme ise daha çok seçim işlemini görüyor. Bu düğmeler dikdörtgen şeklinde tasarlanmış. Daha önceki modelde ise bu düğmeler daire şeklindeydi. Daha önceki modelin etrafında bir gümüş çerçeve varken ana gövdeden bahsediyorum. Bu modelde ise siyah bir çerçeve tercih edilmiş. Daha sportif olduğunu söylemiştim. Kordonların bağlantı şekli ve bağlanma yöntemleri de biraz daha farklı. Şekil olarak hemen hemen aynı. Daha yöntem olarak aynı ama bağlanma şeklinde tasarımsız olarak baktığımızda gövdeye entegre bir tasarım var. Bu da daha çok sportif olarak tasarlandığını gösteren önemli etkenlerden bir tanesi. Şimdi farklı farklı kayış seçenekleri var. Yani kordon seçenekleri bulunuyor. Bize gönderilen siyah silikondu. Farklı renk seçeneklerinin de olduğunu gördük biz internette yaptığımız araştırmada. E, tasarım anlamında devam edecek olursak bu kordonlar standart kordon. E, herhangi bir saatçide alabileceğiniz kordonla veya internetten sipariş edebileceğiniz saat kordonla bu kordonları değiştirebiliyorsunuz. Çok zor bir yöntem değil. Hemen küçük e, pimleri var. O pimleri çekince zaten çıkıyor e, kayışlar ve kordonlarda. Alt kısımda 4 adet algılayıcı göz bulunuyor. Bunlar kalp ritmini, stres durumunu, uykuyu vesaireyi ölçmek için kullanılıyor. Ayrıca 2 adet de kontaktör bulunuyor. Bu kontaktörler da yani kutusundan çıkan şarj cihazını buraya bağlayarak şarj etmek için kullandığımız yuvalar. Buraya koyduğunuz zaman o şekilde şarj ediyorsunuz. Bunun dışında hani fiziksel görünüm anlamında çok fazla bir şey de yok. Şimdi gelin akıllı saatin birazcık da teknik özelliklerinden bahsedelim. Huawei Watch GT 2e 1.39 inçlik amoled bir ekranla geliyor. 14 günlük pil ömrü sunuyor. Aynen GT2'de olduğu gibi. Pastan çelik kasa. Kalp ritmi, uyku ve stres takibi yapabiliyor. 15 profesyonel egzersiz modu. 85 farklı egzersiz takibi. SpO2 kan oksijen doygunluğu ölçümü. VO2 max ölçümü. Birim zaman başına ölçülen maksimum oksijen tüketimi. Kirin A1 işlemcisi var üzerinde. GPS ve Glomast desteği var. Sporcu için bence bu olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi ki onu detaylarına birazdan değineceğim. Müzik çalma özelliği bulunuyor. Müzik çalma özelliği biliyorsunuz GT2'de de vardı. Bunda da var ama bunda birazcık farklı. Onu da detaylarına birazdan değineceğim. 4 GB'lık dahil bir depolama var. 455 mAh'lik bir pilimiz var. Türkiye fiyatının da biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi söylemeyeyim onu. Şimdi gelelim Huawei Watch GT2'nin bize sunduğu deneyime. Aslında ben biliyorsunuz GT2'yi de kullandım. E, deneyimsel olarak baktığımızda çok da bir farkı yok. Basılı tuttuğumuzda çeşitli ayarlarına ulaşabiliyoruz ki bu ayarlardan en önemlisi de kadranları değiştirebiliyoruz. İsterseniz buradan değiştirebiliyorsunuz, isterseniz Huawei Health yani Huawei sağlık uygulamasından değiştirebiliyorsunuz. Bu arada saati kullanmak için mutlaka mutlaka Huawei sağlık uygulamasını edinmeniz gerekiyor. Huawei telefonunuz varsa zaten onunla geliyor. Yoksa Huawei sağlığı cep telefonunuza farklı bir marka aldınız diyelim ki Xiaomi telefonunuz var veya Samsung'unuz var. Bu saati aldınız. Huawei sağlık uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. İsterseniz sağlık uygulaması üzerinden yapıyorsunuz. Kadran değişimini istiyorsanız da telefonun kendi arayüzünden de yapabiliyorsunuz. Ama sağlık uygulamasından yaptığınızda daha fazla kadran seçeneği yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca cep telefonunuzdaki herhangi bir fotoğrafı da yine galeri üzerinden bunun kadronu olarak da atayabiliyorsunuz. Bu özellikle zaten GT2'de de vardı. Onun herhangi bir farkı yok. Bunun dışında saatin sportif tarafından biraz bahsetmek istiyorum. Bu konuda GT2'den daha iyi. 15 tane az önce söyledim profesyonel mod var. 85 tane egzersiz var ki bu egzersizin içinde arkadaşlar çok enteresan egzersizler de var. Şimdi ben oturup baktım onları tek tek. Mesela pilates var, yoga var, göbek dansı var, plaza dansı var, uçurtma uçurma var, curling var. Bunun gibi aklınıza gelecek ya da gelmeyecek böyle envai çeşit spor ya da etkinlik ya da böyle aktiviteyi bu akıllı saat üzerinden takip edebiliyorsunuz. Bu da özellikle spor konusunda ciddiyseniz sizin için önemli bir cihaz haline gelebileceğini gösteriyor. Huawei Watch GT 2E'nin. Eğer spor konusunda ciddiyseniz düzenli spor yapıyorsanız ne bileyim koşuyorsunuz, işte farklı farklı sporlar yapıyorsunuz ki bugünlerde koronavirüs yüzünden evlerden çıkamıyoruz ayrı konu ama elbette bu günler geçtiğinde yine spor yapmaya devam edeceksiniz muhtemelen. O yüzden eğer böyle bir saat arıyorsanız ve muhakul de bir şey istiyorsanız bu saat sizin, sizin için uygun bir saat. GT2 ile GT2 arasındaki en önemli fark aslında bu saatin özellikle sporcular için tasarlanmış olması. Ya da sporla ilgilenenler, ciddi olarak ilgilenenler, düzenli olarak spor yapanlar için tasarlanmış olması. Açıkçası ben olsam bu saatin sonuna bir S, yani S harfini getirsen daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü... Huawei Watch GT2e'de sportif olduğu pek anlaşılmıyor. S deseydik. mesela sportif anlamında, spor anlamında çok daha mantıklı olabilirdi. Ama bilmiyorum Huawei öyle uygun görmemiş demek ki. Watch GT2'den ne farkı var? Şimdi hemen hemen aynı özellikleri var arkadaşlar. Mesela müzik çalma olayı var. Evet bunda da var ama bunda bir fark var. Bu saatin üzerinde hoparlör ve mikrofon yok. Şimdi GT2'de vardı bunda yok. Peki olmamasında ne gibi sakınca var? Şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Eğer telefon görüşmesi yapmak istiyorsanız bu saatte telefon görüşmesi yapamıyorsunuz. Ha, telefon çaldığı zaman reddedebiliyorsunuz. Kabul edemiyorsunuz bu arada. Sadece reddedebiliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Müzik çalma konusunda müzik çalma var dedim az önce ama nasıl var. Bluetooth kulaklık bağlarsanız buradan kumanda edebiliyorsunuz. Ya da telefonda çalan bir müziği buradan kumanda edebiliyorsunuz. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Aynı gt 2'de olduğu gibi. Diyelim burada ben Fizy'i açtım, Türk Telekom'un Mood'unu açtım, Türkcell'in fizisini açtım veya Spotify açtım. Açıkken buradan telefon seçeneğini seçerseniz onu, o, o uygulamayı da kontrol edebiliyorsunuz saat üzerinden. ileri geri vesaire alabiliyorsunuz ama saat üzerinden müzik dinlemek için e, ne yazık ki bir Bluetooth kulaklık bağlamanız lazım. Hem iki, GT2'de doğrudan bu şekilde kullanabiliyordunuz. Kendi üzerinde bir hoparlör olduğu için müzik çalabiliyordu ve... Telefon görüşmesi yapabiliyordunuz. Bunda telefon görüşmesi özelliği yok ve müzik çalma özelliği yok arkadaşlar. Hani bunları soruyorsunuz bazen çünkü. Onun bundan farkı ne, bunun şundan farkı ne gibisinden. Bütün özellikleri hemen hemen GT2 ile aynı. Sadece bu hem daha sportif, sporcular için tasarlanmış, ciddi olarak spor yapanlar için tasarlanmış. Hem de telefonla arama özelliği bulunmuyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim takip meselesine. Dediğim gibi GT2 ile aynen ama ben yine de burada bir kez daha söyleyeyim. Uyku takibi yapabiliyor. Kalp ritminizi takip edebiliyor. Stres takibi yapabiliyor. Ama bunları özellikle stres takibi söylemek zorundayım. iOS'ta çalışmıyor arkadaşlar. Ve müzik kontrolü de iOS'ta çalışmıyor. iOS'ta kalp ritmini vesaire ölçebiliyorsunuz. Ama stres takibini ancak Android'te bir telefonda yapabiliyorsunuz. Aslında daha çok Android ekosistemi... Çok daha özele inerseniz Huawei ekosisteminde çalışan bir cihaz aslında bu. Ha başka markaların telefonlarında da kullanabiliyorsunuz ama bazı ek uygulamalar vesaire yüklemeniz gerekiyor o telefona. Bu arada saat su altında da kullanılabiliyor. 5 atmosfer basınca dayanıklı. Bu GT2'de de vardı aynı özellik. Yani su altında da spor yaparken yüzme, dalış vesaire gibi sporlarda da o mesafeye kadar 5 atmosfer basınca kadar da bu akıllı saati de kullanabiliyorsunuz. Peki ürünle ilgili kişisel fikrim nedir? Ben saati beğendim arkadaşlar. Eğer spor tarafınız daha ağır basıyorsa, spor yapıyorsa düzenli olarak ve sizin için de bu yaptığınız sportif aktiviteleri takip etmek konusu önemliyse GT2'ye onu söyleyeyim. Hem GT2'den daha ucuz hem de spor tarafı daha güçlendirilmiş bir akıllı saat. Ama... Telefon görüşmesi yapmak benim için önemli. Ben illa telefonla görüşmek istiyorum. O olmazsa yapamam. Üzerinde mikrofon olmalı, hoparlör olmalı diyorsunuz. O zaman GT2 diyeceğim. Tasarım anlamında ben bu saati daha çok beğendim. GT2 biraz daha böyle normal saatler gibi. Bu tamamen sportif bir saat. Taktığınız zaman daha çok spor kıyafetle, sportif bir kıyafetle kullanabileceğiniz bir akıllı saat. GT2 biraz daha böyle hani resmi bir kıyafetin altına da giyseniz sırıtmayacak. Kalitede, güzellikte tasarımda bir saat olduğunu söyleyeyim. Bu arada SPO2 özelliği de geldi bu saatte beraber. O özellik aynı zamanda gt 2 de geldi bu arada. GT2'ye de vardı zaten. Standart olarak gelmişti. GT2'ye de geldi. Kandaki oksijen doygunluğu oranınızı ölçüyorsunuz arkadaşlar. Bu da spor yapanlar için önemli bir değer. Bu değerin düşmesiyle spor yaparken ki durumunuzu takip etme imkanı sağlıyor size. Kalp ritmi vesaire zaten takip ediyorsunuz. Onu da takip ettiğinizde daha sizin için daha sporunuz daha verimli hale gelmiş oluyor. Daha verimli spor yapıyorsunuz. Bu manada güzel bir özellik olduğunu söyleyeyim. Bunu da menüden ayrı bir menü içine koymuşlar. Oradan SPO2 takibi yap dediğiniz zaman işte kolunuzu sabit tutuyorsunuz. O sizin yerinize ölçümü yapıyor ve size değerleri göstermiş oluyor. Bu arada merak edenler için söyleyeyim. Huawei Watch GT2e 46 mm çapında bir çerçeveye sahip. 1.39 inçlik ekranı 46 milimetrik mm bir çerçeve içinde yer alıyor. GT2'de bildiğiniz üzere iki farklı çerçeve boyutu vardı. 42 mm ve 46 mm. Ama bu modelde GT2E'de 42 milimetrelik Çerçeve bulunmuyor, sadece 46 milimetrelik bizim de test ettiğimiz model yer alıyor. Yani ikinci bir model yok. Bildiğiniz üzere 42 milim daha çok kadınlara yönelik bir saatte tasarım anlamında da öyleydi. Ama GT2E'nin 42 milimlik sürümü bulunmayacak. Saat spor konusunda o kadar özelleşmiş ki otomatik olarak egzersiz takibi de yapabiliyor. Örneğin siz sokağa çıktınız, yola gittiniz veya işte ben evde mesela geçen gün işte jazztan sönmüyordum kızımla. Çok hareketli bir e, müzik seçmiştik. onu oynarken saat hemen dedi ki işte şu sporumu yapıyorsun diye otomatik başlatayım mı falan diye soruyor size. Bu da güzel bir özellik. Bu GT2'de yoktu. Bu otomatik olarak algılayabiliyor. İsterseniz manuelde başlatabiliyorsunuz. Ben şunu yapıyorum diye bir seçerek kendinizi o egzersizinizi takip ettirme imkanı sağlıyorsunuz. Ama otomatik yapması da bence güzel olmuş. Öte yandan bu tarz saatlerle ilgili merak ettiğiniz bir şey de bildirim meselesi. Şimdi seçtiğiniz bildirimleri bu akıllı saatin üzerinde görebiliyorsunuz. İşte maillerinizi görebilirsiniz, işte Whatsapp mesajlarınızı görebilirsiniz. Bunları Huawei Sağlık uygulaması üzerinden seçebiliyorsunuz. Fakat görmekte şöyle bir durma, sadece görüyorsunuz arkadaşlar yanıt verme gibi bir imkanınız yok. O bakımdan hani saat üzerinden ben bir şey yazayım ya da sesli mesaj göndereyim falan gibi bir şey yapamıyorsunuz. Onu baştan söyleyelim. Sadece görebiliyorsunuz. WhatsApp'ta filan mesela 2-3 mesaj geliyorsa farklı farklı gruplardan, farklı farklı kişilerden sadece başlıklarını gösteriyor. İçerisinde ne olduğunu göremiyorsunuz. Ama en azından gösteriyor olması bence önemli bir artı. Daha fazlasını istiyorsanız bu saat sizin için uygun değil. Onu baştan söyleyelim. Bir de şunu mutlaka söylemek istiyorum. Bu saate uygulama yüklenmiyor arkadaşlar. Çok soruyorsunuz. Huawei'nin Hueinin saatlerinin hiçbirine uygulama yüklenmiyor ha kendi üzerinde gelen şeyleri kullanabiliyorsunuz barometre var işte pusula var şu var bu var bir sürü özelliği var İşte e, kronometresi var şu su var bu su var ama saate uygulama yükleyemiyorsunuz Yani ben buraya Spotify yükleyeyim ben buraya WhatsAppı yükleyeyim buradan yazayım Böyle bir şey yok. O yüzden zaten arkadaşlar bu saatin pili 14 güne kadar gidiyor. Biz de yaptığımız denemelerde bu 14 günü bulduk neredeyse öyle söyleyeyim. 12-13 gün gidiyor arkadaşlar. Bu akıllı saate uygulama yüklenmiyor. Uygulama yüklenmediği için de 14 günlük bir pil ömrü var. Huawei Watch GT 2 incelememizin sonuna gelmek üzereyiz. Hepinizin merak ettiği bir şey var muhtemelen. Kaç para bu saat diyorsunuz? Arkadaşlar bu saatin Nisan sonuna doğru biz inceledik. Fiyatı 1199 TL idi. Elbette fiyatlar değişken bugün böyle dedik ama yarın başka bir şey olabiliyor. Dolar kuru değişiyor, euro kuru değişiyor. Ama bugünün şartlarına göre konuşursak özellikle de sportif bir saat olduğu düşündüğümüzde ben fiyatın çok makul olduğunu düşünüyorum. Ha, telefonla araması mesela benim için çok önemli değil ama sizin için önemli olabilir. O zaman GT2 modeline bakmanız lazım ama o biraz daha pahalı. Böyle bir ürün istiyorsanız da bence güzel bir akıllı saat olmuş. Özellikle de spor yapıyorsanız. Evet arkadaşlar bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu incelemede sizlere Huawei Watch GT 2 eyi anlatmaya çalıştım. Ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal arada takip ederseniz çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.